Psikologsa sınırlarını bilecek, psikiyatrrsa sınırlarını bilecek. Ya psikologlara ne gerek var? Bu sadece ilaçla tedavi olursun gibi. Ahkam kesmemek lazım. Ben Hı. de bir psikologum, hatta bir danışarım. Ee, kocası e, beni tehdit etmişti. Bizim aile sorunlarımız iki kişi arasında. Ben onu psikoloyum Sen işte ben onu terapistiyim. Sen niye karışıyorsun diyordu. <gülüyor> Dişüzenize yabancı bir insan.